Merhabalar, evlere kapandığımız bu günlerde sizlere küçük kısa videolarla hoşça vakit geçirmeye çalışacağım. Birkaç küçük bilgiyi de aktarabilirsem ne mutlu bana. Otlarımızın arasında listede son kalanlardan bir tanesi havlucan otu. Havlucan otu zencefil ailesinden bir ot. O sülaleden köken alıyor. Zencefili sevenler sevmeyenler çok değişir havlıcan otu içinde hemen hemen aynı tecrübe edineceksiniz desem yalan olmaz. Uzak doğu kökenli bu ot bu aynen zencefilli olduğu üzere ve bitkisel araştırmalarda havlıcanla da ilgili olarak İran'ın çok ciddi araştırmalar yaptığını gördüm. Biliyorsunuz onlar çok sayıda bilimsel yayın yapıyorlar. Havlıcan otunun içindekilere baktığınız zaman antioksidanları ve polifenolleri söylüyorlar ve standart bir şekilde deniliyor ki bunlar kronik hastalıklarda, şeker hastalığında, kalp damar tıkanıklığında, kanserde, kolesterolde işe yarar. Ama işe yarar sadece içinde bulunduğu antioksidanlar nedeniyle ileri sürülen bir test. Bunlar tamamıyla deneysel olarak gösterilmiş ama maalesef insanlarda bu konuda bir çalışma yok. Peki diyeceksiniz ki havluca notunda insanlarla ilgili ne çalışma var? Bakın ilginç bir çalışma bu. Sperm dostu havluca notu. 3 ay süreyle 300 mg tableti kullanıldığı zaman sperm sayısında %40'lık bir artış görülmüş. Bu ciddi bir artış. Bunun yanında da sperm morfolojisi daha düzgün oluyor. Yani döllemeyi daha başarılı bir şekilde yapabiliyor. Yine benzer bir araştırmada bu sefer havlujan otunun yanına nar suyu eklemişler. Ve gene aynı düzeyde sperm sayısında artış saptırmışlar. Dolayısıyla kısırlık tedavisi görenler bu konuya dikkat çekebilirler. Çayını içmek biraz zor çünkü zencefilden daha acı onu söyleyeyim. Ama böyle çok güzel renkleri olan çiçekleri var. Dolayısıyla havlujan otunun da sperm sayısını arttırdığını öğrenmiş olduk. Efendim görüşmek üzere, hoşçakalınız.